Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Gelinim mutfakta 13 Haziran çarşamba günü fragmanı yayınlandı. İşte detaylar. 13 Haziran fragmanı atışmalar ile başladı. Gelin Özlem, Hatice'nin kaynanası Hüsniye teyzeyi eleştirdi. Hüsniye teyzenin şov yaptığını söyledi. Hanife Hanım, Hüsniye Hanım'ın çocuk gibi eline oyuncak almasını eleştirdi. Hüsniye Hanım çocuk gibi oyuncak ile oynadı. Gelin Başak ise Hüsniye Hanım'ın herkesin taklidini yaptığını, ağzına eğerek konuştuğunu söyledi. Başak çok sinirliydi. Özlem de Başa destek oldu. Hüsniye teyzenin ağzını eğmesini ve hareketlerinin rahatsızlık verdiğini söyledi. Başa eleştirilerine devam etti. Hatice'nin makyaj odasından çıkmadığını, Hatice'nin çok makyaj yaptığını... Hatice yüzünden makyaj sırasının kendisine gelmediğinde isyan etti. Fatih hürek ise sinirlendi. Gelinlerin yemekleri çok yavaş yaptığını ve süreyi uzatmayacağını söyledi. Bilge de tartışmalara katıldı ve özlemi eleştirdi. Başak çok sinirli olup Hatice'nin masasına geldi. Hatice'ye uyuşup daha yemeği bitiremedi dedi. Yavaşsın Hatice dedi. Hatice de doğal olarak karşılık verdi sana ne Başak dedi. Hatice devam etti. Masana gidermesin Başak diye isyan etti. Başak inat etti ve gitmiyor ne yapacaksan yap dedi. İkili arasında büyük tartışma yaşandı. Başak eleştirilerine devam etti ve dünya Hatice'nin etrafında dönmüyor. Kendini ne sanıyorsun sen dedi. Özlem de sinirlendi ve Başağın kendi mutfağına gelip rahatsız etmesini istemediğini söyledi. Başak'ın boş bir insan olduğunu belirtti. 13 Haziran çarşamba gelinim mutfakta yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.